Ayy. Erasmus valiz toplama gün 2. Arkadaşlar. Korkunç durumdayım. Korkunç durumdayım. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi şöyle yapmaya karar verdim. Daha doğrusu. Her kıyafeti kategorisine göre koyacağım. Ona göre karar vereceğim. <gülüyor> Selam arkadaşlar, dağınıklığımın kusuruna bakmayın. Bu sıralar hayatım çok kaotik gidiyor. Başka bir ülkeye taşınıyorum. En azından 6 aylığında. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben şimdi bu süreçten birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü kaotik bir süreç. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim azıcık. Ben Zeynep. Ee, Bilkent Üniversitesi'nde okuyorum. İletişim ve tasarım okuyorum. Ve 3. E, sınıfın 2. dönemini okuyacağım. Bir hafta kadar sonra. Ee, Hollanda'da okumaya karar verdim. Erasmus'u başvurdum ve Hollanda'ya kabul aldım. Hollanda'ya kabul aldım. Hollanda'ya gideceğim. Ama bu süreç benim için çok, çok çok yorucuydu. Ben yapabildiğime inanamıyorum hala. Ve hala da gerçek gibi gelmiyor. Bugün artık son Almam gereken belgeyi aldım ve hani gitmeye hazırım. Sadece valizim işte bu kaotiklikte şu an. İçim tasarım bölümünden çok fazla Erasmus e, anlaşması yok. E, Hollanda'da iki tane anlaşması var. Ben Breda diye küçük bir köye gideceğim. Ve orada da bir işletme öğrencisi olacağım. Creative Business diye bir bölüme gidiyorum. Şimdi ben bir sene önce bu zamanlar Erasmus programı için okula başvurdum. Bilkent'e başvurdum direkt. Okula başvurdum Aralık'ta. Ocak'ta okul tarafından gidebileceğim onaylandı. Yani ilk başta kendi okulunuz diyor ki tamam evet sen gidebilirsin. Karşı okula başvuruyorsunuz. Karşı okul anlaşması var evet ama direkt kabul etme gibi bir durumu olmayabiliyor. Karşı okula başvuruyorsunuz. Karşı okul... Okulun istedikleri var işte mesela bazı okullar İngilizce sınavı istiyor, bazıları başka bir dilde okuyacaksanız başka bir sınavlar istiyorlar. Ee, her neyse o okula başvuruyorsun. Ben oradan da kabul aldım. Bu Ekim gibi falan oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ekim gibi ben karşı okuldan da kabulümü alınca vize için olan başvuru sürecim başladı. Gerçekten çok stresli bir olay. Ee, vize gelmeyecek falan filan. Şey korkusu bir de konsol olsa Elçiliğe böyle tek başına gidiyorsun. Elçilikten böyle mail gelmiyor. Ya, en kötüsü neydi biliyor musunuz? Gerçekten şey. Noel tatillerinin bitmesini beklemek çok stres etti be o beni çünkü. Hiçbir şeyden yanıt alamıyordum falan filan. Ama adamlar da tatilde yani ne diye yanıt versinler. Her neysedir. Öyledir böyledir. Ben gidiyorum arkadaşlar. Umarım. Bu süreçte bu arada bu gitmeden önce yaşadığım şeyler sürecinde en büyük sıkıntılarından biri de ev bulmaktı. Bunu eğer Hollanda'ya gidiyorsanız emin olun Hollanda'ya dağın gitmiş olan herkes söylüyor. Ev bulmak imkansız. Çok, çok üzücü bir şekilde çok kötü şeyler yaşadım yani gitmeden daha. Şöyle bir sistemleri vardı. Bu genel öğrencilerin kullandığı sistemlerden biriymiş ama okulun kendi sistemi değilmiş. O yüzden okulu çok şey yapmıyorum. Genel Hollanda ...daki durumlardan biri bu yani. Kural sistemiyle yurtlar belli oluyor. Ve güzel yurtlar yani. Gerçekten hoş yurtlar. Ee, ve bazıları da hani uygun fiyatlı. Hani hepsi değil ama çoğu uygun fiyatlıydı. İşte 300 euroya aylık falan filan. 300 birim güzel bir şey yani. odan oluyor koskocaman. Her neyse. Ben bir tanesinde kuraya... Ben hepsinde kuraya katılıyorum. Hani yan şehirdekilere bile katılıyorum kurallara. Bir tanesinde çok şans eseri bir şekilde... Birinci sırada çıktım yani. Kuralda ilk çıkan kişi benmişim. Dedim oha ne kadar güzel hemen oldu bu çok süper falan filan. Bir hafta kadar geçti benim kira sözleşmem yok hala. Ee, bana mail olarak yollanmadı. Ben dedim Allah Allah ne oluyor belki bir şey mi yanlış mı yaptım falan filan diye ara, şey yaptım mail attım. Bir gün sonra bana şey diye döndüler. Biz bu yurda yabancı öğrenci kabul etmiyoruz. Dankeschön. <gülüyor> daha gitmeden ıkıcılığa uğradım arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Göçülmek istediğim o kadar çok şey var ki ve odam aslında 9 metrekare falan yani hiçbir şey de sığmayacak. Ama götürmek istediğim çok şey var. Bilmiyorum. E, moda ikonu olmayı ben seçmedim maalesef arkadaşlar. O yüzden... I how anyone could we trying to relay for those conversations people we don't know if you agree then i think it's time so, to go me, freaking out as people we start can't to speak stare speak. can't get away from this song anywhere can you hear me don't pick up your phone Is şimdi şeyden geçtim <gülüyor> valiz kontrolünden şeyi arıyorum yemek yiyecek bir yer arıyorum <gülüyor> Hah, tamam ileride hava çok kötü şu an o yüzden kalkamaz falan filan diye düşünüyorduk bir de ayrıca şey turk hava yolları işte uçakları falan iptal etmiş evet görüşürüz şu an çok kötü bir açı çok özür dilerim ama manyak gibi şey taşıyorum o yüzden Ay, burunda görüyor musun arkadaşlar? Neyse, kapatıyorum haydi. Bye. Kapatmışım bak. Bye. Evet, şimdi iyice bir açıklayayım. Bir İstanbul havalimanı manyak büyükmüş. Gerçekten hani insanlar diyordu işte böyle büyük de şöyle büyük. Neyin havalimanı ne kadar büyük diyordum çok büyük ve beni de. F kapılarına verdikleri için şimdi bir yarım saat yürüyecekmişim. Annem oluyor bir saniye. Bence söyledim bilmiyorum ama ben bir arkadaşımla Hollanda'ya gidiyorum. Şey yani değişime de beraber gidiyoruz yani o da Erasmus'a gidiyor. Git. Onu şimdi benim bulmam lazım çünkü aynı uçaktayız. O da Ankara'dan geldi bu sabah yani bilmiyorum nerede olduğunu bulmam lazım macera şu an bugün yani inanılmaz şimdi de duramı kaçırdım daha önce buraya geldim daha sonra Rotterdam'a gittim şöyle şimdi de kaçırdım Rotterdam'a gittim ama Rotterdam'dan direkt Breda'ya yokmuş o yüzden şimdi aktarmalı gideceğim Macera. macera. Bunları öğrenmem lazım da öğreniyorum. Ne güzel. 20 yaşında böyle bir maceraya Böyle bir şans sahibim. Bunları evine <gülüyor> aktarıyorum. Her neyse şu an başka bir duraktayım. Ee, geldiğim trenle geri döndüm durak. Şimdi 10 dakikaya başka bir tren gelecek. Bir yere gideceğim. Sonrasında da buraya gideceğim. Umarım. <gülüyor> İçerisinde Brede'de olacağımı söylüyor. Ancak Brede'dan da sonrasında otelde yürümem var. O yüzden tabi de bu gece otelde kalırım. Evet, bu da var. Neyse, ee, otelde otelde yürümen var. Ee, o yüzden böyle bir bir saate varım. da olacağım. Otelde olacağım. Çok kötüyüm. Az önce hadi gossip zamanı, hadi tea zamanı. Şimdi az önce. Valizlerimden birimi düşürdüm. Ve valizim çok ağır bu arada. Bu macera tamamen okey bu arada. Çok güzel. Her tarafı geziyorum. Çok hoş oldu. Hollanda turu yapıyorum. Ancak valizlerim çok ağır. Bir tanesini düşürdüm. O zaman bir tane yakışıklı çocuk geldi. Hemen yardım etti. Müthiş Amerikan, Amerikan Türk aksamımla. Dedim ki aa I'm so sorry falan filan. Çok çişim var. <gülüyor> Bilmiyorum. Şu an evet. Çok büyük bir macera içerisindeyim. Ama gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok yani hala birazcık dank etmedi. Çünkü tenis sezonundan koşuyorum. Ama bu bambaşka bir ülkedeyim. Bambaşka insanlar, bambaşka bir millet. Bambaşka bir ülke, başka bir kıta. Yani şu an benim dediğim müzakirse anlamıyor. Bana çok değişik geliyor. Az önce trende de aynısı oldu. ve vlog çekerken dedim "Oha şu an rahat rahat konuşabilirim. Yani hiç sıkıntı değil." Evet. Hadi görüşürüz. Kulaklığımda şarjı bitti bu arada. Ona da üzgünüm ama artık yapacak bir şey yok. Bay bay. Ladies and gentlemen Bu zorlu yolda annem ve babam da ediyorum Bana moral destek oldular Türkiye'de ee, Şimdi Otelime yürüyeceğim ee, Hayatta çekmiyorum arkadaşlar yürürken Çünkü bu valizlerle Oraya gitmem imkanı yok İmkanı yok yani sizinle konuşarak, kon konuşarak Gitmemin konuşalım neyse Evet geldim yani Hiçbir şey Şu an çok garip hissediyorum Tek hissettiğim şey bu. Fır takobel var. Yemek mi yesem diye düşündüm, sonra vazgeçtim. Bir otele gireyim. Gerçekten sadece otele girip yatmak istiyorum yani şu an. Her neyse. Arkadaşlar vardı. Vardı. Burası. Ellerim su toplayacak. O kadar fazla yani bir bir saat kadar falan yürümüşümdür herhalde ve bir kişi, bir kişi, bir kişi bile mi demez? Bu kız zorlanıyor bunlardan dolayı. Bak bu sırtımda. Bunu içiyorum, bunu içiyorum. Bir kişi bile dönüp de yardım ister misin diye sormadı. Nerede, nerede Türk misafirperverliği? Tek başıma yaptım bu yolculuğu ve şu an yine kendi ayarladığım otel adamda oturuyorum. Her neyse. Evet. Sizinle görüşürüz sonra. <gülüyor> Merhaba herkese. Ee, bu videonun tarihlerini e, fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ee, o yüzden de videoyu böyle kapatmak istedim. Aynı zamanda e, videonun olabildiği kadar e, o sıradaki duygu halimi de anlatmasını istediğimden e, bu kısmın önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben Hollanda'ya gelmemden ertesi günü büyük bir şekilde ülkemizi etkileyen deprem gerçekleşti. O günün videolarını gördünüz. Ben haberi sabah uyanır uyanmaz aldım. İki saat gerideyiz biz burada. Ve sonrasında da birazcık kalabalık bir programım vardı. O yüzden çok böyle kafam gerçekten algılayamadı ne kadar büyük olduğunu Iki, günün ikinci dersinde hocalarımdan biri, kendisi Rus, sordu bana, umarım iyisindir diye. Ben orada birazcık dedim ne oluyor. Çok, Kendimi çok iyi açıklayamıyorum şu an ama hani orada büyüklüğünü birazcık anladım. Açıkçası ne yalan söyleyeyim, geldiğimin ilk iki haftası ya da öyle söyleyeyim. Aklım çoğunlukla Türkiye'de kaldı. Editlerken, montajlarken birazcık. Farkına varıyorum size öyle söyleyeyim hani gerçekten burada olduğumu. Bir ay geçmek üzere ancak ben hala Türkiye'den çok fazla çıkabilmiş, Türkiye'deki olayları çok fazla kafamdan çıkarabilmiş değilim. Çıkarmamam lazım da bunu da farkındayım. Unutmamamız lazım bu olayı. Ancak benim de buraya belki de ilk ve son gelişim. Belki de, bir de buraya bir daha gelmeyeceğim. Onun da birazcık farkına varmam lazım. O yüzden bu geldiğimin ilk 3 haftası birazcık kafam çok karışıktı. Özellikle ilk hafta sonu artık olaylar iyice ciddiye binmişken. Çünkü hani ilk anda gerçekten anlamadım. Çoğu kişinin tahmin edebildiği gibi. Ama sonrasında özellikle ölü sayıları artmaya başladıkça... Ee, ve ben de aynı zamanda YouTube sayesinde tanıştığım birkaç kişiye o bölgede yaşayan ulaşamamaya başlayınca birazcık içime kapandım. Gerçekten yapacak yani elim kolum bağlı özellikle yani bu, bunun çoğu insanın hissettiğinin farkındayım öyle en azından konuştuğum arkadaşlarım en azından hani benim yapabileceğim hiçbir şey yok ya. yani gidip de şeylere yardım etmek dışında veya kan bağışlamak dışında veya işte eşya bağışlamak dışında ama ben burada gerçekten o kadar yardım edemeyecekmişim gibi hiçbir boka yaramadığımı hissettim ki yani o yüzden ilk iki haftam çok da iyi geçmiş olduğunu söyleyemeyeceğim ama yakın zamanda Başka bir tatile çıktım. O birazcık daha aklımı toparlayabildi. Videoyu da böyle kapatmak istemezdim. Ancak bu konuyu gerçekten unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım unutmayız. Ve biliyorum ki unutmayacağız bence. Ben aşağı Darüşşafaka'nın depremzedeler için yarattığı kampanyanın linkini paylaşmak istiyorum. Çünkü... Çünkü bence şu anlık evet Ahbap, evet Kızılay maalesef ki yardım ediyor. Ee, ancak uzun süreli ve devamlılığı olan yardım eden kuruluşlardan birinin Darüşşafak'ı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben buraya tamamen aldığım eğitimin iyi olması şansıyla geldim. Ee, Bilkent'in Erasmus programı ile bu anlaşması olmasaydı burada olmayacaktım. O yüzden eğitim ne kadar önemli olduğunu hepimizin bildiğini düşünüyorum. Ben kesinlikle biliyorum ve önemsiyorum da. O yüzden Darvuş Afakan'ın kimsesiz çocuklarla özellikle de depremzede çocuklarla bu şu şekilde ilgileniyor olması beni çok mutlu etti. Artık uzun vadeli düşünerek devamlılığı olan bir yardım kuruluşunu linklemek istedim. Umarım umarım çok daha e, pozitif günler olacak ileride ve ben de olabildiği kadar hem kanalımı platformumu kullanarak hem de e, olabildiğince kendimce buradaki insanları bilgilendirerek yardım toplamaya çalışıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Evet, e, bu videoyu beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmemişseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Ben bu dönem Hollanda'dayım. Ee, buradan bir sürü video çekeceğim. Çekmeye başladım bile. Ve evet, tekrardan dediğim gibi aşağıdaki linkten bir çocuğun gelecekteki eğitimine katkıda bulunmak isterseniz ben çok teşekkür olurum. Ben de bağışladım. Aynen. 10 ee, lira bile atsanız bence gerçekten şey olur. Çünkü benim de ben de bir öğrenciyim. Ve ben de hani Avrupa'da özellikle zaten zar zor geçiniyorum. Ama ııı ee... Ne kadar küçük olursa olsun en azından her yardım yardımdır kafasında olduğum için. Evet. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.